Restoran iptal Nedeni Nasıl Oluşturulur? Restoran modülümüzü çalıştırdığımızda, parametreler alanına gelerek, burada yer alan iptal nedeni listesini çalıştırıp, restoran ürünlerinde sipariş iptali sonrası herhangi bir iptal nedeni girebilmek adına buradan iptal nedenlerinin oluşturulması gerekmektedir. Daha önceden oluşturulmuş olan iptal nedenlerini incelediğimizde, servis beğenmedi, soğuk geldi, vazgeçti gibi birçok neden olabilir. Bunun gibi yeni bir iptal nedeni tanımlamak için ekle dediğimizde bir kod ve açıklama alanına yeni bir ürün seçimi yapıldı şeklinde notlar girerek bu iptal nedenlerimizi kaydedip iptal nedenlerimizin nasıl çalıştığını incelemek için yeni bir sekme açarak restoran modülümüzdeki restoran satış ekranını çalıştırıp burada masadaki hesap gitmemiş bir sipariş satırına gelip ileri diyerek Satır iade deyip iade tutarını belirledikten sonra karşımıza iptal nedenleri gelmektedir. Ve burada biraz önce tanımlamış olduğumuz yeni iptal nedenini seçerek satır iptalini gerçekleştirebilmekteyiz.